Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu platformda oyunda eskiyiz ama platformda YouTube'da yeniyiz. Ee, sesimiz ilk sefer sizlere duyuyoruz. Duyuruyoruz daha doğrusu. Yapacağımız hatalardan, işleyeceğimiz kusurlardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar çağıralım ve e, kutu açılım videosuna başlayalım. Selamdır Eşim. Selam. Evet arkadaşlar şimdi sandık e, açacağız. Bir tane onu yapıştırayım şansımızı artık ne gelecekse toteminiz bir de varsa olacak. İnşallah bir maskaramız olacaktır. bizim maskaranın üzerine 5 defa tıklayarak bir onlu açmayı da istersen? Hmm, maskaranın üstüne 5 sefer mi? 5 ya, ya. defa maskaranın tıklayarak bir onlu açmayı dene istersen? Premium sandık açmıştık. <gülüyor> tamam neyse. Ee, Düzeltti şimdi onu. Maskaraya 5 <gülüyor> sefer. 2, 3, 4. Tamam. Evet. Direkt 10'luyu basıyorum o zaman. Tamamdır. Hadi bastım. bir geliyor büyük ihtimalle i̇nşallah, i̇nşallah. yok gelmedi kardeşim yine gelmedi var tamam, olsun boya çok gönder ya var şu boy boyalara bir tıklayak şunlara tıklayak da var Belki o şekilde alabilir bir tane daha onu yapıştırdım ne güzel maskara görüyoruz ama yok gene gelmedi geldi. kardeşim yok gelmedi bir tane geçli hızlı iki tane o patlatıyorum AVM'de, avm'de deneyelim ya avm'de mi deneyelim avm'ye başalım sekiz defa on da deneyelim elimizde evet. mi kalacak elimde tamam. kal. tamam Ayşe. bir tane parçacık geldi avm gelmedi bir onu daha patlattım. Hiçbir şey gelmedi. Tamam, tamam geçi kapatalım artık. Evet. Ee, başka totem olan var mı? Şey birikmiş, lakib birikmiş, lakib bir açalım. Ne verecek? Yine boya verdi lakide. Bu lakib bizim için hiçbir şans getirmiyor. Ama şu boyalara tıkladığına bakın, şey Yok. verdi bize, parçacık verdi, güzel oldu. Bir tane parçacık, o zaman parçacık tıklayalım. Hmm. O zaman parçacık tıklayalım. Parçacık tıklarsa belki fırsatla bir çörebilir. Hmm, parçecem tıklayalım. Tamam. Tıklayalım parçecem. Attım bir onu. Tamam. Yine vermedi bir şey. Yine mi vermedi. Başka tutam olan molamı. Bir totem daha sürece. 3 abi 3'lü yonlu. 3 tekli bir yonlu. Hmm. Tamam. Attık bir tekli. Hmm. Bir şey gelmedi. Geldi mi? Yok. Mı Yok, daha onluya geçmedim. Tekli deyim. Tamam. Boya verdi. Evet, şimdi onluya açıyorum. Onluya geçti. Tamam. Boya verdi, işte bir tane sarkıyor geliyor demektir. Hmm, yine bir şey vermedi. Ne oluyor başka tuturan var mı şey yapalım abi. 5 tekli bir onlu deneyelim 5 tekli bir onlu tamam <gülüyor> boya geldi bu ikinci bu Üçüncüyü yaptım. Geldi mi? Yok. Gümüş parçacık geldi. Bu dördüncü. <Gülüyor> Boya geldi. Bu beşinci. Hı hı. Son beşinci. Ondan sonra da onluyu yapıştıracağız. Gümüş parçacık onlu geldi. Buyrun onlu. Ne geldi? Hmm, şu an hiçbir şey gelmedi. Burada da bir şey yok. Hiçbir şey gelmedi. Şu biraz da vektöre tıklayacak hele. Şöyle vektör tam arasında yapar, tam sinirim zarlak. <gülüyor> bir tane onlu yapıştırdım, geldi. Ozaşa. Eee bir tekli bir onunlu. Bir tane parçacık verdi. Thompson geldi. Güzel. Thompson geldi harika. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bu Thompson'la Vector'a aslında gidince Thompson yalnız ancak Thompson verdi. Ben bir tekli şansını deneyeceğim var. tekrardan geri. Çünkü lucky dolmak üzere. buradan bir şey vermedi şimdi Lucky'e geçtik Lucky açtık ve ben Lucky'den bir, bir M4 geliyor hmm, 20 tane boya verdi <gülüyor> şimdi Emin boya verdi 20 tane boya verdi Niye da çok boya verdi hmm. Niro da boya veriyor çok şu sürekli Lucky'den boya verdi bilmiyorum tava açacağım bir tane ya. belki buradan bir şey ver bir onlu tava çok. patlatıyorum patlattım oldu satın tavamız vardı ne? Mahsat e, şans yükseltmek amaçlı bastım bunu ve hiçbir şey vermedim tamam. güzel sandığımızda geri döndük bunu çok üzücü. şu vektör thompson arasında gidince bir şeyler olduydu. bir daha denede bir şansıma ya bir tane tekli basayım ondan sonra yapalım boya verdi thompson vektör arasında Tamsın alıyoruz, bir onlu patlattık. Em 24ümüzü aldık. Firavun kudreti. Okey. Yes. Çok güzel. Çok güzel. Var. Gönderdik. Kanada gönderdik. Şimdi bir vektör, bir Tamsın, bir vektör, bir Tamsın, bir tane tekle attık. Ne verecek? Boya. Şimdi onluyu patlattık gelsin. Patlatılsın. <gülüyor> parçacık. Hı. Hmm. Buradan sadece bir parçacık aldık. Güzel oldu. Şimdi elimizde Bu. ne var? Ne çıkarmıştık biz? M24'ümüzü bir elimize alalım. abi. Evet hayırlı olsun. Eee tamam. şimdi şey diyeceğim. Evet söyle. Ses şey. devam edin. Ben bir çekeyim. Çıkmam lazım. Hmm, tamam beci tamam. görüşürüz. Tamam kutuyu açın. Tamam. İnşallah M4G geldiğimde M4, gü M4 açılacağız inşallah. Ben Mor Mor intikam mavi istiyorum başka şey bir şey istemiyorum. Aynen. o da güzel bizde zaten şey de var ya zaten orada Kozularım istediğim acaba. benim bir satın tam sını aldık hı hı. vektör e, lazım o gelmesi lazım mor intikam abime de, maskarada Aha. çok bir gözüm yok e, maskaraya pek bir beklentim yok çünkü m4 diyarı var ondan dolayı pek bir şeye gülüm yok yani maskarada <gülüyor> böyle tek tek demeyin. He. O zaman bir kozilla eee var mı? Eee evet, zaten kozilla vermemiz var da yükseltilmiş şekilde 4 seviye yapmıştık onu. Evet. Hani multi gelecek inşallah. Aynen. Zaten eee yükseltilmesi gereken silahı da yükseltmeyeceğim şimdi. E, takipçilerimizden artık hangisini yükseltmemizi isterseler onları yükseltmeye çalışacağım olan parçacıklarla. 12.000 UC'miz kaldı Aynen, şu güzel. anlık. Tamam, sana veda ediyoruz o zaman şu anlık. <gülüyor> Takipçilerimize buradan teşekkür gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Gelince, Bunlar... gelince monitikam ağabeyimi göreceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Takipçilerimiz de muhtemelen bekliyordur artık bu ilk video ama bundan sonraki videolarımızda da i̇nşallah. yine bunları yapmaya çalışacağız. Bunlara güzel bir gösteri Aynen. sunmak amacıyla. Şimdiden herkesin eline bu koluna sağlık. ilk açılışı yapacağız bu İnşallah. İnşallah kardeşim. Tamamdır. Ee, Takipçilerimizi seviyorum. Takip etsinler bizi. Evet. Sonraki videolarda yine böyle kutu açmaya devam. Teşekkür ediyoruz. Biz kutu açımıza devam edelim. Kenan Yolcu etmişken. Muhammed dedi ki 10 tane tekli mi Muhammed? İstediğin senin. 10 tekli bir şey mi bir tekli bir onlu onlu geçli olsun tamam arkadaşlar Muhammed'in EZNM e, mikrofonda bir sıkıntı var kulaklarında ondan dolayı e, şu an kendisinin sesini duyamıyorsunuz ileriki zamanlarda düzeltecek bir tekli açtık boya geldi. Bir tane evet hmm. bir şey vermedi. Bir onu daha patlatacağım arkasından. Evet. Yine dönmedi vektör tam sınavında gidip gelince bir şeyler etkileşim oluyor. Ben bir tekli basacağım. Boya verdi. Bir de ununu patlatacağız. Evet. Vereceksin bir şey. Vermedi. Çok güzel. Şu tavaya bir tek tek atalım. Bir şey gelmedi. Bir tane onunu patlatırsak tavaya ne verecek bize bakalım? Hiçbir şey vermeden. Lucky'i de dolduramadık. Neyse oranın lakisi kalsın. Buranın lakisini doldurmuştuk arkadaşlar. Vektör'ü tıkladım ve de açtım. Her zamanki gibi PUBG Mobile ee, şaşırtmadı bizi yani. Boyayı yine verdi. Evet. Totem olan var mı? Görkem. Ben abi 3'ten BP'li sonra bir onlu patlat. Üç tane BP'li mi? Evet. Ona. Paralı üç tane aç. Sonra onu patlatalım. Ee, abi burada BP'li dedin askeri sandıktan mı bahsediyorsun? Evet. Tamam. <gülüyor> tamam. İki oldu. Şimdi bir tane daha patlatalım. Bu da üçtü. Yani Şimdi buraya geldik bir onlu patlattık. Evet, verdin o havemi? Evet, verdin. Vermedi. Benim totemim sizinkinden daha çok tutuyor. Verdim bir onlu geliyor. Geldi o mor intikam. Gelmedi. <gülüyor> bir onlu daha. Çok güzel. Çok şaşırdık PUBG Mobile. Şu mükafat sandığına ben bir onu daha basmak istiyorum. Hadi. Verdin oradan tavayı. Ver tavayı. Vermedi. Laki doldurmak için tekli açacağım tavada. yani yeniden hmm. Dur bir de avcıdan yedim e, Mamuk kutu açılım videosu çekiyoruz Totemin var mı Nasıl bir açılım istersin Videoda yaşıyorsun zaten Ne gibi abi Totemin var mı? Yok. yok Senin yok Tamam Ben kendi totemim. Muhammed senden bir şey bekleyeyim Var mı bir şey? Ellerini birazcık göreceğiz ya seni Videoda misin abi? Evet videodayız abi İki tekli Bir onda İki tekli bir onlu. tamam. İki tekli bir onlu. Evet. Tekli bir <gülüyor> iki tekli bir onlu. Evet. İkinci tekli de boya geldi. Şimdi onluyu bastık. Hadi hmm. Hiçbir şey vermedi. Tekliden devam ediyorum. Abi. Efendim. Bir tekli iki onu yap. Tamam. Bir tekliyi açtık. Bir de bastım. vermedi. Kasık sandıkta bir şey var mı? Bir 340 hoca şuraya bir hatta şöyle bir şey yapalım. Günün iki var. Burada bir tane günün iki basalım. <gülüyor> onlu geçli olsun. 5 tekli, 2 onlu. Ne dedin sen? Bir daha söyler misin? Ortay abi bir şey yazdı. Ona abi iki tekli bir onlu onlu geçli olsun beş tekli iki onlu hmm. şu iki tekli bir onlu o totemleri bakalım laşı gelmiş laki bir açalım ya da dur şöyle yapalım şimdi açmayalım laki biraz beklesin iki tekli şey vermedi. AVM'ye derdin AVM'yi. boya verdi. Hiç şaşırmadık. Onu geç olsun. İzliyorum. Abi şu an video sesli mi diyor mu? Hım. Çıkıyor bu. Vermedi. Lucky ikinci doldurdum. mazda açalım. Şu an açmak istemiyorum. <gülüyor> Şu arkadaşlar, Vektör Thompson arasında sanki bir şey bir bağlantı var. Onlarda vermişti. Bir daha denedim şans. Evet arkadaşlar, kanlı diş vektörümüzü de almış bulunmaktayız. Oo, oh, göstersene bir abi. Bir dakika canım. Ben bir onu daha vurmak istiyorum oraya. <gülüyor> Bu da bir şey vermedi. <gülüyor> Kritik şey oldu abi. Şöyle bir vektör tam sınırında tekrardan gidip geleceğim, tam sınırda kalalım. Bir daha onu. Hiçbir şey yok. Evet. Bir tane tekli. Geçi kapattık. Tamam. Şimdi Lucky'yi açacağız. Aç bakalım. Yarın operasyonu sıkarız seviye birimiz hayırlı olsun. Tamam. Bir tane daha açtık. Işte. Allah be maskara m416 ne oldu Vallahi yapma illallah, en Vallahi, en vallahi. bak vektörü aldık tam aldık m 24ü aldık, aldık maskarı aldık sadece orta üçlü aldı tamam mı ortadaki üçlü bir de mor intikam AVM kaldı Efendim abi 100 abone son 6 abonen kaldı ee... Buradan abonelerimize, izleyicilerimize de söylemek istediğim bir duyurumuz var. Arkadaşlar, 200 abone olduğumuzda e, 5 Royal Pass çekilişimiz vardır. Desteklerinizi bekliyoruz. Royal Pass'larınızı alabilirsiniz bizden. Yorumlarda ID'nizi, oyuncu isminizi ve Instagram hesabımızı takip etmeniz lazım. Takip ettiğinizde, Instagram hesabımızı takip ettikten sonra yorumlara gelip ID'nizi ve oyuncu isminizi yazaraktan like atıp bizden royal passınızı alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet Şimdilik Şu morintikam intikam artık almamız lazım bizim ya. Şu an gözümüzde bir tek o kaldı. Ne diyorsunuz çocuklar? Çıkarım ya. Abi maskarayı eline atalım. Hiçbir şey çıkmadı. biraz da şurada alttan bir şey deneyelim. Boya tıklayalım. Bize boya da çok lazım ya. Boya da versin bize. Abi on tane. Muhammed abi on tane tekli yaz. On, on tane tekli. Tamam. Bir tane de onlu. Bir tane de onlu. On tekli bir tane onlu. Tamam. Hemen totemine dikkat ediyorum. Bir sayıyorum. Bu da iki. Üç. Onun, abi 10'lu geçli olsun tamam. yazdı. Bu da dört. da 5. 6. 9 Bu da geçtik. Vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Gene en iyi totem benimki kaldı. Vektör arasında gidip gelmek. Önce bir tekli açayım. Sizin totemlerde sıkıntı var. Sizin totemler tutmadı. Hadi bakalım. Güzümü kara çıkarma totemim. Bak. Takipçiler de artık benim totemi <gülüyor> tutacak yani. Evet, tam aldık, bir onlu yapıştırdık. Abi. Verdin o abimi. abi Bir tane. Verdin o abi on, so onlu olsun bir, bir tane geçli onlu. Tamam. Mont abi. Abi bir tane geçli onlu bastık. Allah be. Kışkırtıcı M249'u aldık. Lek tamam. Bu son Abi, e, oldu? 555 UC'miz kaldı arkadaşlar. Bir tane daha onlu basıyorum geçli. Ve de bize başka <gülüyor> ah bir şey başka bir şeyler verdi. E, lucky'miz lakimiz var. Lakimizi açtık. Allah be! Göksel işaret Uzi seviye 2. Tamam. Bunu da aldık. Şimdiki oh. M4, M24, Uzi, M249, Skarel, Vektör, Thompson, Kala Kala bir tek AVM kaldı. Arkadaşlar. Kaç ucuya gitti? 19.000 uca gitti. Bir tane hemen yüklemeyi gerçekleştirelim. <gülüyor> Neredeyse. Evet 8 mevcu tekrardan yüklendi hızlıca bir AVM bekliyoruz artık şu AVM'yi vermen lazım bize yani hepsini aldık sandığı sildik süpürdük arkadaşlar bir tek bu şeyi kaldı ben usta gene şu vektörle tam arası var ya buradan devam edeceğim ya yani. Haydi abi onların için materyal var mı yükseltmek şu geçi kapatalım <gülüyor> evet o AVM geldi bu sefer geldi inanıyorum bu sefer geldi inanıyorum abi. Hadi Hadi geldi, Yap, geldi yapma be Ben bu sefer geleniyorum bu sefer kimin şansını açıyorum biliyor musunuz çocuklar Ben bir küçük oğlum var 5 aylık Onun şansını açıyorum bunu hadi kadere kısmeti bol olsun Bismillahirrahmanirrahim AVM'yi verdi bu sefer abi, abi. Bu sefer AVM'yi verdi verdi verdi Bu sefer verdim. Yapma be gözüm. Bir tane daha açıyorum oğlumun şansına. Evet. Bu sefer, bu sefer verdim verdim. Haydi PUBG baba, bizi kandırma ya. Vereceksin onu. Haydi. Yapma be. İzleyiciler tane... için bir... açacaktım oğluna tabi. Tamam ondan şansına bir unlu atalım. Bu onlu bütün izleyicilerimizin şansına kaderine bol olması dileğiyle açıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunu da vemedi. Bu da izleyicilerimizin şansına. son bir vektör Thompson arası gidip geliyoruz. Bunu like ve yorum atanlar için attım. Ezen için açaktı. Hmm, olmadı. Bir tane de abone olanlar için açtım. Bu aboneler onlar için geldi. Evet. Şuradan bir daha şey yapacağım. Tam sin Bir tane tekli klanımız için. Rezene klanı için aç yazmış. Bu da yine klanımız için Ezendılmaz klanına hayırlı olsun bu AVM. Evet. Geldi. evet bekliyoruz parçacık geldi o da güzel parçacık da güzel vermesi çok iyi oldu evet bir tane daha klanın hesabını attım bugün buradan bu AVM çıkacak takipçilerimizin arasından bir kişiye Elite Plus hediye edilecektir AVM çıkarsa ne eteltir Evet bekliyoruz PUBG Mobile. Usta şu totem'i yapacağım. Bu totem bizi zengin etti. Bir tekle patlattık. <Gülüyor> Boya Şimdi bir tane de onlu patlattık. Verdin o AVM PUBG Mobile. Yapma bunu bize. Şu lucky'yi bir açarım. de vermezse Şu parçacıklara tıklayacağım. Yok burada da PUBG'yi şey yapacağım. Dur bir dakika dur. Burada da Thompson Vector arası gidip geleceğim. Thompson'da kaldım. Açtım. Parçacık verdi. Açtım. Allah be! Allah be! Allah'ını sevsenin. Mor İntikam ve <gülüyor> seviye 1. İşte hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> arkadaşlar ee, resmen bu sandığı soyup so hepsini aldık. Bu sandığın hepsini aldık. Skareli, M24'ü, maskarayı oh, M249'u, Uzi, oh. Thompson, vektör ve boyalarda dahil olmak üzere. Sadece çıkmayan şu iki tane parçacık kaldı. Son 1455 evet, bu ucumuz var. Oldu. Bu da hadi izleyicilerimize. İzleyicilerimizin şansı bir tık kırık. Bir tane lakimiz doldu. Hemen açtık onu. 10 tane boya verdi. Çok güzel. şimdiki bir tane tekli yapacağım ya. Dur şu vektörle o şeyin arası çok zevkli geldi bana. Ve de çok şanslı geldi. Bir tekli patlattım. Evet. Verdin o iki parçacığı da verdin bize. Tam soyalım. Boya. Verdin şimdi o tekli parçacığı bize. ikili parçacığı. Verdin onu. Bir geç tıkladım. Boya oldu. Bir tane geç açacağım. Ha, OC'miz yetersiz olmuş. Bir hemen yükleme yapalım. Orayı da almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o iki parçacığı dalarsak bize resmen soygun yapmış olacağız. PUBG Mobile'a resmen soygun yapmış olacağız. Şu abi boyalar gözükmeden yapıyordum ben sürekli. verdik bir onlu geldi arkadaşlar Uzi bir daha geldi tipe parçacığa dönüştü güzel oldu ben şu Thompson vektör arasını arkadaşlar çok sevdim bu tutemi uygulayın bu sandığı açarken kaç, kaç parçacık oldu bakmadım şu anda bakmak istemiyorum şansımın düşmesini hiç istemiyorum Sadece bu iki parça kaldı. Şu AVM'ye tıklayacağım. Biraz da AVM'ye tıklayalım. M24 arasında. Belki buradan bir şans daha kopartabilir miyiz? Haydi PUBG Mobile. Geçliymiş. Tamam. Bir tane geçti açmış olduk. Bir laki dolduracağız. Hemen. Hızlı bir şekilde bir laki'mizi dolduralım. verdim mi PUBG Mobile? Evet. Bekliyoruz. Vermemiş. Başka bir şey verilmiş. Evet. Şu laki'mizi Thompson Vector arasında gideceğim. Açtık. Evet, Thompson'ı verdi. Güzel oldu, parçacığa dönüştü. Hemen tekrardan bir onluk yapıştırdım geldi arkasından. Verdin onu? PUBG Mobile verdin onu? Vermemiş arkadaşlar. Verdik bir onlu daha. Evet. Bekliyoruz. Ve de vermemiş yine. Verdik. Bir tane daha onlu. Yine vermemiş. Tekliden devam ediyoruz. Uc'yı sıfırlayıp videomuzu da bitiririz. Burada. ile devam ediyorum bitti, bir geçti abi? yok uc'yi sıfırlamaya çalışıyorum kaç uc kaldı abi bir şey kalmadı abicim bitmek üzere boya verdi Laki dolduramadık. Laki doldurmamız lazım. Laki dolduralım. <gülüyor> tamam. Bir tane onda basmadan önce şu Thompson vector arasını yapacağım ve bu sefer o iki parçacı alacağız. Evet, attık. Hemen bir geç yaptık. Evet bekliyoruz PUBG Mobile. Hı. Tamam olmadı. Şuradan Thompson vektör arasını tekrardan arkadaşlar bir gidip geliyoruz. Ve açıyoruz. Tekliği verdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapmışız ne etmişiz? Bunlar kopya öğeleri. Bir parçalayalım. Aman Süreli övümüz yok zaten. Şimdilik ne çıkarmışız ona bakalım. Firavun kudreti M24 çıktı. Bu bir. Ee, Mor intikam AVM. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da iki. Evet arkadaşlar. Otomatik de Sıkar elimiz hayırlı uğurlu olsun. Ee, M4'ümüz maskaramız hayırlı uğurlu olsun. En son hafif makinede kaldık. Vektörümüz hayırlı uğurlu olsun. Thompson'ımız hayırlı uğurlu olsun. Başka e, M249'umuz var. Daha bir de çıkartmıştık. M249'umuz da hayırlı uğurlu olsun. Maşallah sandığı soyduk. Sovana çevirdik. Ha bir de oozumuz vardı. Evet evet bir de uzumuz vardı. Ozu UZ unutmuşuz. kendi kazanda zaten kafatası kırıcı bizonumuz var. Tomsunumuzu çıkardık. Vektörümüzü çıkardık. Arkadaşlar. Şimdi bir laboratuvar yapalım arkadaşlar. Hesabımızı da bir yandan e, ne var ne yok görün şimdilik arkadaşlar hesabımızda ölüm duyurulu tavamız var yükselte bir tavamız başıboş isyan M762'miz var ölcümcül hassasiyet M762'miz var Yıldızlı yeşim ejderha DAP 28'miz var M16 A4 var parlak kenar kafatası kırıcı bizon Godzilla AVM 4 seviye yapılıp bırakıldı ee, kelebek kadın M24 4 seviye yapıldı Çubyezimiz var. Yükseltmiyoruz çünkü oynamadığımız için. M249'umuz hayırlı uğurlu olmuştu kışkırcıçesi. Karga VTS'miz var. Göksel işaret üzümüzü çıkardık. Firavun kudreti M24'ümüzü çıkardık. Mor intikam AVM'mizi çıkardık. Yarın operasyonu Skarel çıktı. Baston şeker Thompson çıktı. Kanlı diş vektörümüzü aldık maskara M416'mızı aldık. Ve de buz diyarımızda 5 seviye olarak burada bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada bitirmeden önce takipçilerimizde istediğimiz bir şey var. Dediğimiz gibi e, takipçilerimizin arasından bir kişiye Elite Plus hediyemiz vardır. Instagram hesabımızı takip edip yorumlarda ID'nizi bu videonun altına ID'nizi ve de Oyuncu isminizi yazaraktan like ve yorum yaptırırsanız zaten yorum yapmış oluyorsunuz. Like'ınızı da ataraktan çekilişimize katılabilirsiniz. Bu videoya gelecek olan like sayısı eğer 100 like gelirse 5 tane de ekstradan 5 tane de ekstradan Royal Pass verilecektir. Haberiniz olsun. Kendinize <gülüyor> çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bizden bu kadardı.